Bir dizi dönüştürme yaparak hareketli poligonu sabit PQRS poligonu üzerine getirmemiz isteniyor. Bu, yerini değiştirebileceğimiz, yani hareketli olan poligonumuz. İlk olarak ötelemeyi denemek istiyorum. Hangi noktanın hangi nokta ile eşleştiğini bir kontrol edelim. Görünüşe göre bu nokta Q noktası ile eşleşiyor. Şimdi bu iki noktayı üst üste getirelim. Sordaki bu araçlara bakarsak ötelemeyi bu şekli sürükleyerek yapamayacağım. Bu boşluklara bir değer girip ötelemeyi tanımlamam gerekiyor. Bu noktayı bu noktaya öteleyebilmek için x koordinatını, bir bakalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arttırmam gerekiyor. 7 arttırmam gerekiyor. Evet, x koordinatı 7 artacak ve y koordinatıysa y koordinatıysa 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 y koordinatında 9 artırmam gerekiyor. Şekli buraya taşıdık. Peki şimdi ne yapabiliriz? Sizce bu şekli döndürürsem ne olur? Eğer döndürürsem bu nokta buraya bu noktada buraya gelir. 180 derecelik bir döndürme işimizi görecek gibi duruyor. Hadi döndürelim. Tabii bunun için hangi noktayı merkez alacağımızı bulmamız gerekiyor. Az önce hangi nokta etrafında döndürme yapmıştık? Bu 4,4 noktası. Ve 180 derece döndürmek istiyoruz. Bakalım. Evet, tam olarak olmadı ama oldukça yaklaştığımı hissediyorum. Döndürmeye devam edersek, aslına bakarsanız bu şekli ters çevirirsem olacak gibi duruyor. Hatta x eşittir 4 doğrusu etrafında çevirirsem tam da bu şeklin üstüne gelmiş olacağım. Evet, yansıtmak istiyoruz ama nasıl? x eşittir 4 doğrusu üzerinde 2 nokta vermem yeterli olacak. Bu doğru için bunu yapmak çok kolay çünkü y'nin her değeri için x, 4 değerini alacak. 4,0 ve 4,4'ü seçelim. Ve oldu. İki şekli üst üste getirmeyi başardık. Şahane.